Teşekkür ederim. Artık. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam, zaman ayırdığınız için. Hemen notlarıma baktım da hocam, dünyada ve ülkemizde kolon kanseri konu başlığımız olduğu için halk sağlığında çok ciddi bir sorun ve yine istatistiklere bakıldığında, İl Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre istatistiklerin kayıtlarında hem erkekler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 Diğer şikayetlerde karın ağrısı gelir. Yani karın ağrısı bir huzursuzluk, karında bu karnın herhangi bir bölgesinde olabilir. Sıklıkla alt bölgelerde oluyor, ama hani işte üst, yani sağ üstte, sol üstte, bunlar da barsan neresinin tutulduğuna göre veya metastaz durumuna göre yeri değişebilir. Özellikle makatta doğru buran ağrılar da olabilir.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 sorularınızı yazdırabilirsiniz. Tabii çoğunluk belirti anlamında siz kabızlıkla başlıyor dediğiniz için soralım kabızlığın süresi var mıdır? Çünkü bazı izleyicilerimiz diyor ki düzensiz beslenmeden ve bazen de yeme alışkanlıklarından dolayı kabızlıkla karşı karşıya geliyoruz ama tabii bu sağlık sorunu, sorununa yormuyoruz. E, bunun süresi var mıdır diye soralım kabızlığa ilişkin. Evet kabızlığı tanımlamak gerekir. Kabızlıkta e, hastalar şöyle geliyorlar yani e,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 basurum kanıyor deyip, aylarca, yıllarca tanının gecikmesi neden oluyor. Dışkı, dışkıdaki kan da kabızlık eserden sonra en önemli belirtilerimiz arasında, büyük abdest, kolon kanseri belirtileri arasında. Bir hafta, 15 güne geçmiş, tüm anormal şikayetler, aslında sadece bağırsak kanseri için değil, tüm kanserler için geçerli. Geçmeyen şikayetlerde mutlaka hekim yardımı almak gerekiyor. Doğrudan kolay gitmek gerekmiyor. Kabızlığın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 şimdi sorunun içerisinde iki tane soru olduğu için tabii ilk sorumuzda ilk sorumuzda yaşam tarzı yaşam yani tarzı. onunla ilgili söylemiştik. Mutlaka şişmanlık dahil yani çağımızdaki birçok faktörün kolon kanserine etki ettiğini söylemiştik. Bununla ilgili de tabii ki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 insanların erken evrede tespit edilmiş veya daha oluşmadan tespit edilmiş lezyonların yok edilmesiyle de kişilerin hayat kalitesinin artması yani daha az ileri vaka,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 ee, evine yakın e, özel veya devlet e, kuruluşlarında yaptırması çok kolay bir yöntemdir. Eğer gaytada gizli kan pozitifse yine mutlaka kolonoskopi ile tarama yapılmak zorundadır. Yani tümörümüz nerede, ne aşamada görülmeli ve biyopsilenmelidir. Ee, diğer taraftan daha kısa yani baryumlu kolonografileri işte sadece bağırsağın alt kısmına bakılması, rektoskopi, sigmoidoskopi gibi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 evre 2'nin çok az bir kısmında e, çok kısa e, sistemik tedaviler, 3 aylık kemoterapileri e, hastaya göre yine değerlendiririz. Aynı e, patolojik özellikleri e, gözüken 2 e, hastada birine 3 ay tedavi verirken 2 e, tane ilaçla veya biri koldan birazdan birine 6 ay tablet, birine hiçbir tedavi vermeyebiliyoruz. Orada birtakım moleküler genetik birçok faktör önemlidir.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 Yani tedavi, mesela hasta tedavi ettiğinde Hocam ben bunları artık yapabilir miyim? Ya bu aslında bizim yaşam boyu bir prensip şeklinde e, yaşam prensibi haline gelmesi Kendisi gereken buldum. şeyler ve sağlıklı bireylerin de dikkat etmesi gereken durumlar. Ama işte kemoterapisi bitti veya biz koruma tedavisi olarak eve örnek kolon kanserinde hap tedavisi daha az kullanıyoruz. E, öyle bir şey de vermiyoruz. Yani herhangi bir medikasyon dediğimiz ilaç tedavimiz yoksa